Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ Nasılsın, iyisin? İyiyim abi. Sağ ol. Ye, yeni yıl geliyor. Ne diyorsun? Yeni yıl gelsin. Çöpten bulduğumuz iyiyiz biz. Bak oradan. Ama sen şimdi haber versin de atmazlar. Sütlaç atmışlar, bilmem neyi atmışlar. Onlar iyiyiz. Sağ olsun Erdoğan bakıyor. Zenginler var ki, Erdoğan zenginlere bakıyor ku. bana vermemekte direniyor para. Onlar çöpe atıyor. Bak köpe döner atıyorlar adam. Taze sucacık ya beni görüyorlar da atıyorlar herhalde. Değil mi? Göre göre atıyor ha. ha. Erdoğan da demek ki dolandırı e, zayıf bir tarafı var. Hı hı. Zenginlere para veriyor. zenginler iyi ki zenginler var. Zenginler daha zengin olsun. Bana ben neler yiyeyim burada? Bir umudun var mı Yeni Yılda? Yani Yeni yıl televizyon yok, sıcak su yok, soğuk su yok. 15 gündür camide yıkanıyorum. Camide de yıkatıyorlar. Yıkatmıyorlar başımı camide yıkadım. Yıktı Öyle bir memleket görmedim. Yeni yıldan beklersin. Planlarım var, gerçekleştirmek istediğim projelerim var. Ee, onları daha iyi noktalara getiriyorum. Her gelişi çarşamba'dan belli olur. Onun için toplumda bir ümitsizlik var. Hiç hayalimiz bile kalmadı. Abi. Kalmadı. Neden? Her şey pahalı. Yeni yılda daha kötü olacak. Ben hiç umudum yok yeni yılda. Olamaz. Kesinlikle yok. Bir hayalin yok mu? Ne hayalimiz var ya? Mezara hayal etmeye başladık artık açlıkta. Ne hayalimiz olacak başka? Yeni Yenirdi hayalim ama hayaller kırık. Kırık. Düzen iyi gitmiyor. Dolar, euro almış başına gidiyor. Altın almış başına gidiyor. Sonra düşürüyorlar. Eee aldığın mal, malın parası dolarla erdolar, yenir diyorlar. Aldığımız mallar fiyatları düşmüyor. İnsanlar perişan aldı. Yok hayalim şimdi her şey iş yeni yılın deklamte eskişehir vallahi inşallah bilmiyor kadar güzel olsu tabii bu tabii bilet bilet aldık öyle mi <gülüyor> ee, inşallah çıkarsa inşallah çıkarsa siz davet ederim <gülüyor> eyvallah eyvallah bundan daha iyi olmasını istiyorum şeyi bir de pimlerimle <gülüyor> Beklentim var, çalışacağız. Hiçbir umudumuz, <gülüyor> hayalimiz yok. Böyle giderken. Böyle gideli bir hayalimiz yok. Yok. Yani. Kapıdan çıkacağız. Hiçbir hayalimiz yok ya. Matmişiz gitmişiz inşaatlarda. Yeni evimize, eski ile, hiçbir şeyle alakamız kalmamış artık. Ya birazcık önümüzü görmemiz lazım. Şu an her şey sıkıntılı. Hani davalar yapıldı. Hı? Daha düşmedi. Hani düşer mi, düşmez mi? Ya yani biraz yılbaşından sonrasını görmek lazım. Normalde biz de uğraşıyoruz. Hı hı. O yüzden biraz temkinli davranıyoruz yani. Valla birçok hayalimiz var ama en büyük hayalimiz insanca yaşamak ya. Yani. Onun dışında başka bir hayalimiz yok ya. Yani. Pek umutsuz değilim. Şu yaşadığımız şey sonra ne bileyim doların yükselmesi falan ekonomi şartları pek iyi değil. O yüzden öğrenciler için de pek doğru hayat. Hayalim sağlık. Vallahi bizde hayalimiz vardı. Hayaller bitti. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Güzel günler göreceğiz yakında. Allah dolar yokları çıkmasın. İnsanların geçim kaynağı biraz daha iyi olsun. Yani e, açlık sınır düşüşün sanırım. Aslında 4 bin kusur, öbür günler 12 bin kusur. Ama insanlar geçirmeye çalışıyor. Ama şu an şükürgenin halimizde de kimseye muhtaç değiliz. Ama daha iyi şartlarda yaşamak herkesin hakkı olduğunu düşünüyorum. Umutlu musunuz? E, tabii, umut, insanın umudu bittiği zaman her şey biter zaten. Umutlu Yıl, değil misiniz? Yıldan daha kötüye geliyor. Yok, benim yok. Bir eyvallah. yıldan daha kötüye geliyor Eyvallah. eyvallah. Hiçbir şey bekliyoruz, böyle bekledik biz yok ki. Gittikçe camıra batıyoruz, daha ne istiyoruz? Ya Allah hangini be? Hiçbir hiç şeyden umudum kalmadı benim. Benim kalmadı abi, bilmiyorum. Yaşım Yaşamak zor yani. Ülkenin daha iyi olmasını istiyoruz. Doların, kurların düzelmesini istiyoruz. Yani insanların daha umutlu, daha güzel olmasını istiyoruz. Lütfen stokçuluk yapmasın kimse. Benim çok hayalim araba almak, ev almak, bir sürü yani. <gülüyor> İyi bir üniversite kazanmak, para, <gülüyor> e, mutluluk, <gülüyor> yaşamak. Para istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum artık. Ya abi ne Benim karnım açken ne hayali kurayım ya. Ne hayali kurayım lan? Karnımız aç. Önce karnımız doyması lazım. Ee, ekmek götürmemiz lazım. Böyle akşamına da oturup etmeden bir gün, iki gün, üç gün, beş gün nasılsın? Nereye kadar dayanacağız böyle ya? İş yok. Aslında iş yaparsın bizim işimiz öyle oluyor abi. Ya işte yeni yıl diye bir hayal var mı bizde? Yani cebinde para olmazsa yeni yıl hayal olur mu? Yeni bir hayal Abi yaşamaya dair bir şeyimiz yok ki ya. Abi biz 2023'ten bazı şeyler yani, yapıyoruz ama. <gülüyor> ekonomi sıfır zaten. Öğrenci hayatı bit değil. Hani yeni yıla girsek de bir şey fark etmiyor bizim için. E Umudumuz, umudumuz yok. Kalmadı ki abi. Şimdi evet. okuyacağız diyoruz da okuduktan sonra bir şey olabileceğiz mi odama açıp. Evet. Veterinerlik istiyorum. O kadar açıkta bekleyen insan var. Hmm. Toksak da okumasak da bir şey benzemiyor